Photoshop GS6 yardımı ile nasıl 3 boyutlu film şeridi yapılır hep beraber öğrenelim. <Gülüyor> Photoshop açtığımız zaman yapmamız gereken yeni bir başlık oluşturmalıyız arkadaşlar. Bu başlığı oluşturmak için ise dosyadan yeni diyerek yeni bir başlık oluşturacağız. Fakat ben 7000 5000 piksel çözünürlüğünde bir resim oluşturacağım. Hani ben bu değerleri kafamdan yazdım. Siz tabii kendi hani istediğiniz değerlerde bir başlık oluşturabilirsiniz. Ve tamam diyerek yeni bir başlık oluşturmaktayım. Şimdi yapmamız gereken ise arkadaşlar bu layer'ın hani kilidini kaldırmamız gerekiyor. Bu yüzden sağ tarafta bulunan kilit ikonuna çift tıklayarak buradaki kilidi kaldırıyoruz. Şimdi yapmamız gerekenler ise bizim sol tarafta bulunan buradaki ikonu seçmemiz gerekiyor. Fakat bunun yerine bu dekrede aracı da seçilmiş olabilir. Bu yüzden buradaki ikonu sağ tıklayarak boya kovası aracını seçiyoruz. Şimdi ise yapmamız gerekenler arkadaşlar sol alt tarafta bulunan bu siyahı üst tarafa getirmek. Ya da burada sizin hiç siyah bulunmuyorsa, burada herhangi bir yere tıklayarak, buradaki hani, e, beyaz ya da hangi renk varsa onun üstüne tıklayarak, buradan siyah seçebilirsiniz arkadaşlar. Fakat benim siyah bulunmaktadır. Bunu nasıl üst tarafa getirebilirim? Ya buradaki ikondan ya da kısaca klavyem, e, klavyemdeki X tuşuna bulunandan üst tarafa getirebilmek arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ise bir kere bu resme tıklıyorum ve her tarafın siyah olduğunu e, görebiliriz arkadaşlar. Şimdi ise yapmamız gerekenler sağ alt tarafta bulunan yeni e, layer oluştur kısımına tıkladıktan sonra ise ikonuna tıkladıktan sonra ise yapmam gerekenler. Bu, bu sefer de beyaz üst tarafa almak gerekiyor. Bu sefer buradaki ikondan ben e, beyaz üst tarafa çıkartıyorum. Ve tekrar resme tıklıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi resim e, bembeyaz olmaktadır. Bembeyaz olmuştur. Her neyse arkadaşlar direkt bundan sonra ise yapmam gerekenler CTRL T tuşuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi karşıma Transform ekranı geliyor. Alt tuşu basılı iken... Bunu kendi göz kararımda küçültüyorum. Şimdi zaten arkadaşlar size hani göstermek için yaptığım için herhangi bir değerler fark etmiyor. Ve tekrar buradaki tiki, e, tek e, tiki konuda basarak onaylıyorum. Şimdi yapmam gereken ise benim bu sağ tarafta bulunan katmanları birleştirmek. Herhangi bir katman seçiliyken Shift tuşuna basıyorum ve diğer katmanı seçiyorum. Ardından Ctrl-E'ye basarak bu katmanları birleştirmiş bulunmaktayım. Ayrıca arkadaşlar şimdi bizim bu katmanları birleştirdikten sonrası yeni bir başlığa ihtiyaç duymaktayız ve bundan sonra ise bizim bu hani oluşturduğumuz film şeridinin bir kısmını diğer başlığa atarak çoğaltacağız. Şimdi arkadaşlar tekrar dosyadan yeni diyerek herhangi bir katman oluşturuyorum ve hani bunu verdiğim değerlerde pek önemli değil aslında bakarsanız. Şimdisi yapmam gerekenler buradaki ikon seçiliyken bunu tutup sürüklüyorum ve buradaki yere bırakıyorum. Tekrar arkadaşlar ctl t tuşuna basıyorum ve alt ve shift tuşu seçiliyken orantılı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi küçültmekteyim herhangi bir şekilde ve bunu tekrar buradaki tiki konuna basarak onaylıyorum herhangi bir köşe seçiyorum çekiyorum bunu arkadaşlar. Şimdi bizim bunu çoğaltmamız için gereken e, şey alt tuşu basılıyken mouse'u kaydırıyoruz bu resmin üstündeyken ve görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar e, bu ikisini birleştirmiş hani, birden fazla çoğaltmış oluyorum. Ve tekrar bu sefer sağ tarafa baktığımız zaman ise katman 1'in kopyasını oluşturmuş oluyor. Tekrar bu resim bu sefer katman hani olarak bu ikinci resim seçildir. Tekrar alt tutsuna basıyorum ve bunu tekrar bir sağ olarak kaydırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an arkadaşlar benim katman kopyalarım çoğalmaktadır. Siz ne kadar resim edecekseniz ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak benim için şu an bunlar yeterlidir. Ve tekrar ben bu arka planın kilidini kaldırıyorum. Kilid ikonuna çift tıklayarak. Şimdi yapmam gerekenler ise benim arkadaşlar buradaki katman kopyalarını birleştirmem gerekiyor. Herhangi bir katman kopyası seçiliyken Shift tuşuna basıyorum ve katman bile seçiyorum. Ardından tekrar kontrol e tuşuna basarak bu bütün şu katmanları görmüş olduğunuz şekilde birleştirmekteyim arkadaşlar. Şimdi ise yapmam gerekenler benim bunların içine resim koymam gerekiyor. Fakat ben yani birden fazla resim indirmedim. Herhangi bir tane resim indirdim arkadaşlar. Düzenli olarak ben bunu hani hepsini bunun içine yerleştirmeye çalışıyorum. Yani düzenli olmasına dikkat etmeliyiz. Şimdi arkadaşlar aslına bakarsanız siz bunu e, hani benim şu an mesela film şeridim siyah olmaktadır. Siz eğer farklı tasarımlar yapmak istiyorsanız da benim kullandığım siyah yerine başka bir renk kullanabilirsiniz. Ben hemen bunları hızlı bir şekilde yerle oturayım. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, hepimizin de bildiği gibi, genkle resim hani film şeritlerinde şu üst taraflarda beyaz-beyaz nokta şeklinde bir şeyler olur. Bunu yapmamız e, içinde, aslında hemen ben bu konuyu atladım ama bunun önce yapmamız gereken bir şey vardı arkadaşlar. Bu resimleri birleştirmemiz gerekiyor. Tekrar bu resimler seçiliyken, ben e, herhangi biri seçiliyken shift tuşuna basıp diğer resmi seçiyorum ve kontrol E'den birleştiriyorum. Şimdi yapmam gerekenler bu film şeridimle resimleri birleştirmek. Bunun için herhangi bir katman seçiliyken tekrar Shift tuşuna basıp diğer katmanı seçiyorum ve Ctrl L'den birleştirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar az önceki bahsettiğim size nokta nokta kısma geliyorum. Bunun için ise yapmam gerekenler arkadaşlar. Buradaki silgiye basıyorum ve bizim seçmemiz gerekenler arkadaşlar. Buradaki ikona basarak çoğaltıyorum ve ayarlara geliyorum. Buradan ise bizim arkadaşlar bulmamız gerekenler kare biçimdeki fırçalar olacak arkadaşlar. Ve hani bulduğumda tıklıyorum. Ve değişsin mi diyor. Tamam diyorum. Bundan sonra ise görmüş olduğunuz gibi hani kare fırçalar olarak karşıma çıkmaktadır. Bunu seçtikten sonra ise arkadaşlar yapmam gerekenler mesela örnek olarak biraz şunun boyutunu büyütelim. Biraz da resmi yakınlaştırıyorum. Şimdi herhangi bir yere bunu tıklıyorum ve shift tuşuna bastıktan sonra ise buraya tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu an bütün bir olarak hani ilerlemektedir. Bu da hiçbir hoş bir görüntü el vermemektedir. Geri almak içinse Ctrl Z'ye basıyorum. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken benim Buradaki saat artık bulunan bu ikona basıyorum. Buradaki aralık değerini ben e, kafam hani istediğiniz değerde ne kadar istiyorsanız ona göre çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ve tekrar buraya basarak kapatabiliyorum. Eğer sizin bu tarafta açık değilse arkadaşlar pencereden burada e, bakalım fırçalar olarak olması gerekiyor. ha şu fırça buraya tıklayarak arkadaşlar açabilirsiniz. Mesela buradaki benim e, beyaz değerim seçiliydi. Buraya tekrar ben bir kere basıyorum üstüne ve shift tuşuna basarak buraya basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar nokta nokta değerlerde olmaktadır. Siz de beni hani bunu e, hani hesaplayarak yaparsanız alt tarafa da aynı işlemi uyguluyorum ben arkadaşlar. İlk başta bir kere tıklıyorum ve shift'e bastıktan sonra diğer tarafı e, basıyorum ve hani görmüş olduğunuz şekilde nokta nokta ilerlemektedir. Şimdi ise arkadaşlar genellikle e, hani internet ortamında gördüğünüz film şeritleri üç boyutlu bir şekildedir. Biz bunu nasıl üç boyutlu bir şekilde halledebiliriz? Tekrar CTLT tuşuna basıyorum ve arkadaşlar şuradaki e ikonu yana görmüş olduğunuz şekilde serbest dönüştürme ve çarpıtma modları arasında geçiş yap adlı bir hani ikon vardır. Buna basıyorum. Şu an sizin istediğiniz şekilde veya hani nasıl bir şekilde istiyorsanız arkadaşlar ona göre dikiyebilirsiniz ve film şerizizi hani istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ayrıyeten e, sizin burada perspektif şekilde yapabilirsiniz ve diğer farklı şekillerde seçebileceğiniz şekilde bir sürü seçenek vardır arkadaşlar karşısında hani e, seçebileceğiniz şekilde. <Gülüyor>